Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Engin Çiftçi tarafından bakalım hangi tedaviler ve ameliyatları gerçekleştiriyoruz? Beyin cerrahisi klinimizde sıfır yaştan itibaren beyin cerrahisi ve omurilik ile ilgili bütün ameliyatları yapabilmekteyiz. Özellikle şunu belirtmek isterim ki çocuk beyin cerrahisi ülkemizde de İstanbul'da da çok sınırlı bir cerrah tarafından yapılabilmektedir. Bizim klinimizde çocuk hastalıkları, çocuk beyin cerrahisi ile ilgili, çocuk omurga hastalıkları ile ilgili bütün tedavileri yapabilmekteyiz. Bunlar içinde hidrosefaliyi, beyin tümörlerini, daha sonra spina bifida dediğimiz omurilik açıklıklarını tedavi edebilmekteyiz. Bunların ameliyatları hepsi tarafımızdan itinayla iyi bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca erişkinlerde bel fıtığı, boyun fıtığı başta olmak üzere beyin ve omuriliği ilgilendiren tüm rahatsızlıklarla ilgili tedavi, teşhis ve bunların ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları biraz önce söylediğim gibi çok sık yaptığımız ameliyatlar. Bunun yanında beyin tümörleri, beyin kanamaları, beyinde yine su toplanması dediğimiz hidrosefali, beyincik sarkması, daha sonra işte beyin damar hastalıkları işte baloncuklar, hipofiz tümörleri gibi beyni ilgilendiren bütün rahatsızlıklarda halkımıza yardımcı olabiliriz. Yine omurilik kanal daralması gibi yaşla, yaşla birlikte ilerleyen yaşlarda daha sık gördüğümüz bir takım rahatsızlıkları da tedavi edebilmekteyiz. Ayrıca kazalar sonucu meydana gelen omurilik kırıklarında, yine hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ameliyatlarımıza. Bunun dışında ameliyatsız tedavilerimiz de var. Omuride ilgilendiren. Bunlar da enjeksiyonlar, ozon tedavisinden işte manuel terapiye kadar geniş bir alanda yine halkımıza yardımcı olabiliriz. Müzik